Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında yayları neler bekliyor bunu konuşacağız. Evet, Şubat ayı oldukça hareketli başlıyor. 1 Şubat'ta Kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay Satürn etkili bir yeni ay olacak. Aynı zamanda aydınlanmanın ve sürprizlerin gezegeni Uranüs'ten de sert bir etkileşim alacak. Peki bu yaylar için ne anlama geliyor? Öncelikle yeni bir eğitime başlamayı düşünen yay burçları için uygun etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Kardeşler, kuzenler yakın akrabalar yaylar için ön planda. Onlardan gelebilecek bir haber söz konusu olabilir yaylar için. Aynı zamanda bu yakın akrabaların sağlık durumlarıyla ilgili de bir takım gelişmeler, bir takım haberler alabilirler yaylar. Özellikle ayın ilk iki yarısında. Bir süredir bir kısa bir yolculuğa çıkıp biraz nefes almayı düşünen yaylar varsa onlar için de uygun etkiler var. Aynı zamanda pek çok yay için ayın ilk yarısında iş yol yolculukları da gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Şimdi ay boyunca yaylar için en önemli gündem maddesi para olacak aslında. Biraz deyim yerindeyse biraz tırnaklarıyla kazıyabilecekleri zorlanabilecekleri etkiler alıyorlar ama aslına bakarsanız maddi güçlerine güç katabilecekleri etkiler de alıyorlar. Dolayısıyla çift taraflı bir etki var. Aynı zamanda yeteneklerini maddi kazanımlara dönüştürmek konusunda da uğraşacakları çaba gösterecekleri görülüyor. Tertip ya da zam bazı yaylar için bu ay gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda ayın ikinci bakarsak süre gelen davası olan yaylar varsa onlar bir takım sonuçlar alabilir bu davalarla ilgili olarak yurtdışı yolculukları yabancılarla ilişkiler gündeme gelebilir yaylar için onlarla iletişime etkileşimi açık olacaktır yaylar ancak yurtdışı demişken yurtdışı taşınmayı düşünen yaylar varsa ya da yurtdışı yaşamayı düşünen yaylar varsa yine ayın ikinci yarısına itibaren başvurularından sonuç alabilirler bu konuda bir takım önemli gelişmeler karşılarına çıkabilir yayların Evet sevgili izleyiciler eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.